Herkese merhaba, sammuda hoş geldiniz. Ben Emir'e. Bugün sizlere kremleme adımından bahsedeceğim. Kremler cildimize nem veren, tekstür düzenleyen, çeşitli fonksiyonları olan ürünler ama aslında bence en önemlisi hem bakımı yapıyor hem de yapmış olduğumuz bakımı cildimize hapsediyor. Bu yüzden... Kullanılan kremler daima çok önemlidir. İyi bir krem kullanmanızı mutlaka tavsiye ediyorum her zaman söylediğim gibi. Bahsedeceğimiz ürünler de şu an kutudan bulduklarım bunlar olduğu için bu şekilde görüntü göstereyim sizin için. Ee, çok uzatmak istemiyorum. Hızlı davranmaya çalışacağım. Önce bir tek krem B12'den başlayalım. Ben bunu annem için almıştım. İşte onun e, cilt tonunu düzenlemek, nem seviyesini güzelleştirmek, yaşlanma karşıtı bakım yapması açısından bahsetmiştim size. Annemin cildi rekele, bir de e, rozet şası da olduğu için hassas bir cildi var. Ürünü hem ben kullandık, hem annem kullandı. İkimizde de tam bir fiyasko oldu. E, sivilce yapması, cildimi nemlendirmek yerine kurutması, pul pul yapması gibi. Aynı şekilde anneme de çok kötü etki etti. Yani e, aslına bakarsanız... İsviçre yapımı bir krem. B vitamini, B12 içeriyor. İçinde salisilik asit vesaire bir şeyler bir şeyler var. E, hatta bayağı da popüler... Yanlış hatırlamıyorsam ilk B12 içeren ürünlerden biri falan. Yani neyse, içerik listesi var. Güzel ya da kötü önemli değil. Önemli olan benim cildime güzel etki etmedi. Ürünü aldığım yerde hani sahte olması imkansız kendi web sitelerinden almıştım. Araştırarak almıştım. Ee, ne yazık ki bir hayal kırıklığı oldu. Ama bunu kullanan ve seven bir sürü insan olmasaydı bunu Türkiye'ye getirip hala bugüne kadar satıyor olmazlardı diye düşünüyorum. Yani bana gelmedi diye size de kötü gelecek anlamına gelmiyor. Bu şekilde bu kremi geçiyorum. Ve de Klinik'in Dramatically Different Masturizing kremini. Nemlendirici kremi. Bu e, kliniğin en böyle temel ürünlerinden biri. Bunun kocaman kavanoz hali de var. Ben alıyorum. Ben bu kremi e, böyle işe yarasın yaramasın almayı seviyorum. Psikolojik olarak her seferinde belki bu sefer etki eder düşüncesiyle elim bu ürüne gidiyor. Alıyorum ama etki etmiyor ne yazık ki. Laneige Perfect Renew kremden bahsetmek istiyorum. Biz bunu yıllar yıllar önce aldık ablamla. Çok iyi hatırlıyorum. Onu da artık böyle kore ürünlerine alıştırmıştım. Laneige'in serumundan sonra, Waterbank Essence'ından sonra şunu merak etti. O dönem Daywear'ı kullanıyordu estela Lauder'ın. Bunu aldık kendisine. Güzel yapısı var. Hemen emiliyor. Ee, ama bunu biraz Estée ile kıyasladı ister istemez ve bunu da Estée gibi Daywear ile aynı olduğunu düşünmüştü. Ee, ve İkisini de öyle aman aman sevmedi açıkçası. Yaşlanma karşıtı bakım yapıyor. E, cilt tonunu düzeltiyor. Cilt tekstürünü, dokusunu düzeltiyor. Gibi güzel etkilere sahip olan ve kanıtlanmış etkilere sahip olan bir ürün. Yani e, tavsiye edebilirim. Set halinde kullanan insanlar da seviyorlardı. Lirikos'un Marine Triple Concentrate diye bir kremi. Bu kremden biz sanırım 3-4 şişe aldık. Jel yapılı, güzel bir ürün. E, Lircos'un ürünleri genelde parfümlü oluyor. Yani ben bunu kullandığım zaman parfüm hissini hemen alabiliyordum. E, bunu annem için aldım. Annem çok sevmişti. Cildi çok kuru olmasına rağmen nedense jel olan bu ürünü kullanmakta ısrar etti ve e, bayağı da kullandı. Cildine iyi nemlendirdiğini ve kendisine roza zarar vermediği için sanıyorum. E, Bul kullanmaktan memnun olduğunu söylüyordu. Düzenli olarak kullandığı Tek ürünü galiba diyebilirim size. E, bu da Marine Black Pearl Total Care Krem. Bunu ben de kullandım, annem de kullandı. Güzel light bir kremdi. E, an parfüm kokusu var. Dediğim gibi e, Licoz bayağı koku içeren bir ürün. Ama güzel kokuyor, rahatsız düşen beni. Ayop mesela rahatsız edebiliyor. Öyle söyleyeyim size. Güzel bir etkisi vardı. Hiçbir zararını görmedim. Ne ben ne annem. Seviyorduk yani. Tekrar alır mıyım? Rast gelirsem Alırım. Ben kullanmış olduğum ürünler arasında herhangi bir favori edinemedim şu an için. Benim tavsiyem gündüz bakımınızda nasıl bir yol izliyorsanız. Mesela güneş kremleri genellikle krem yerine geçiyor artık. Çok nitelikli ürünler var. Eğer cildinize yeterli nemlendirmeyi sağlıyorsa, serum sürdükten sonra güneş kremi sürmek yeterli olur. Ekstra bir krem sürmek gerekmeyebilir. Fakat ben genel olarak cildimin nem seviyesiyle orantılı olarak Gündüz bakımında güneş kremiyle devam etsem de krem olarak. Gece rutininde mutlaka bir krem kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü gece tamamen onarım korumak değil, onarım zamanı olduğu için gece bakımına ekstra özen gösteriyorum. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.